dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 8 Mayıs. Videoyu 8 Mayıs'ta veya herhangi bir şekilde Mayıs'ta izlemediğinizin farkına varmışsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben 28 Haziran'da paylaşacağım bu videoyu. Birazcık stok video yapıyorum çünkü YKS 2020 Bugün sizlerle kanalımda pek çekmediğim tarzda bir video çekeceğim. Zamanında ben bu TMI tekdir, tek tag videolarıdır çok fazla çekiyordum. Ortaokuldayken özellikle. Kanalım 5 senedir var. Bu arada 2015'te açmıştım. Ve ortaokuldan tam mezun olduğum yazda da TMI tek diye bir video çekmişim. Hani benim hakkımda fazla bilgi gibi bir tekli sanırım. İsmi açılımı öyleydi. Neyse. Bugün sizlerle lise mezunu Zeynep'in, ortaokul mezunu Zeynep'le hala aynı düşünceleri, aynı fikirleri var mı? Onu göreceğiz. 28 Ezeyran'da Paylaşıyorum bu videoyu. Hatta siz şu an bunu izlerken ben büyük ihtimalle hayatının en önemli sınavlarından birine giriyor olacağım eğer devletimiz bir kere daha sınav tarihini değiştirmezse. Evet 28 Haziran'da alan yeterlilik testi var şu anlık en azından öyle gözüküyor. Orijinal video yayınlamadan tam 4 yıl sonra bu videoyu YouTube'a koyacağım umarım öyle umuyorum. Neyse videoya geçelim o zaman. Heyecanlıyım. Soruları da hatırlamıyorum hangi soruları cevapladığımı. O yüzden hazırsanız başlıyorum. Videoyu şöyle şuraya koyacağım. Şuraya falan. Allah'ım eski introm var. <gülüyor> eski introm var. G-Eazy'nin Calm Down şarkısını intromda kullanmıştım. Korkuyorum, başlatıyorum. Hadi bakalım. uzun bir intro yapar insan Herkese merhabalar ben Zeynep bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım TMI tag çekmeye karar verdim TMI tek niye çekiyorum? çünkü tam olarak 750 tane arkadaşım oldu 750'ler de... 750 mi? vay anasını sayın seyirciler bir anda çok fazla bilgi <gülüyor> almaya başlatmışım benim hakkımda bir şeyler bilmesi gerektiğini düşündüm o yüzden TMI teke çekiyorum. Şu an ne giyiyorsun? Şu an bu tişört giyiyorum. Ya koton'dan aldım. Merak eden varsa. Tamam e, o tişörtler bilmiyorum şu an. Ben şu an normal düz bir siyah tişört giyiyorum. <gülüyor> söyle da cevap vereceğim dediğim için. Allah. Korkuyorum şimdi. Bence hiç aşık oldun mu? Eğer dolmuş yor sayılırsan iyi olmasın evet aşkım. İkinci sorudan bile sinir oldum kendime. <gülüyor> Sorunun cevabı daha önce hiç aşık olmadım. Hayır. Daha önce hiç kötü bir ayrılık yaşadım mı? Hayır. Çünkü daha çıkmadım. Ne <gülüyor> <gülüyor> hayır. Daha önce hiç kötü bir ayrılık yaşadın mı? Hayır. Hala yaşamadım. Ne kadar uzunsun? Ne kadar uzunum? 60. 1.60 ile 1.68 arasında bir şey olması lazım. 1.68'den 4 sene boyunca sadece 1 cm uzamışım demektir. Ve onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an 1.69'm bu arada. Ağırlığın ne kadar? Ağırlığım en son ölçtüğümde 45'ti. <gülüyor> 45 kilo muymuşum? Bir deri bir kemikmişim yani. Başka bir şey değil. Ben şu an bu arada 57 kiloyum falan. Hiç dövmen var mı? Yok ama niye bilmiyorum. istiyorum tam şuraya bir. Hiçbir... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir dövme hala istiyorum da. 8. sınıf ortaokul Zeynep burasının ne dövmesi istiyor olabilir? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya sen ortaokuldasın ne dövmesi ya Öf. Yani isteyebilirsiniz arkadaşlar tabii. O ayrı konuda hani yaptırmak istiyorum yaptıracağım diye ne diyeyim o tövbeyi. Kendimden nefret ya ortaokul. Hiç piercingin var mı? Hafta, geçen hafta sonu bunları yaptırdım evet. Bu arada küpe dediklerim kapandı. Çünkü küpe takmayı çok sevmediğime karar verdim. Hatta sevmediğime karar vermedim. Bu küpelerden biri benim kulağımın içine kaçıp kulağımı inanılmaz kanatmıştı. O yüzden o zamandan beri küpe takmıyorum. Ee, en sevdiğin hayali çift OTP'im kimdir? Şimdi çok fazla var. Dutropolis'ten Judy Nick. Teen Wolf'tan ve Lydia. Liden, Rachel ve Finn. Doctor Who'dan Rose ve Doctor. Kellen ah! ve Şimdi o tipi bu arada şey one true pairing yani şip dediğin insanlar. Judy ve Nick. Ona hala katılıyorum. yine. de bir bakın size göstereceğim. Şimdi şu. Tabi bu zamanda kardeşim de bana verdi sonra da yani ben bayağı seviyorum hala Zotropolis'i. <gülüyor> Styles ve Lady demişim. Styles ve Lydia tabi zamanda ve genel olarak ortaokulda Teen Wolf'u inanılmaz sevdiğimden ötürü şaşırtmadı bu cevap beni. Glee, Finn ve Rachel o da şaşırtmadı. Doktoru, Doktor ve Rose o da şaşırtmadı. Yani ortaokulda gerçekten Doktoru'yu inanılmaz seviyordum. Calum ve Luke da bu arada. Calum ve Luke genel olarak yani Calum Hood ve Luke Hemings'e bahsediyorum bu arada. Gerçek insanları şiflemenin ne kadar iğrenç ve tiksinç bir şey olduğunu anladım. O yüzden Calum ve Luke romantik bir şekilde shiplemiyorum artık ama arkadaş olarak yakıştırıyorum tabii ki de. Şu an böyle bir ship manyaamıyım? Yani evet. <gülüyor> Şu an en azından en sevdiğim ship, izlediklerimin arasından en son izlediklerim en azından öyle diyeyim. Sinan ve Işık. Aşk yüzbir, <gülüyor> aşk yüzbirden kurtulamıyorum arkadaşlar o yüzden. Ama bu şu an, yani hala yani bu saydığım çiftleri de seviyorum. Neyse, bunları niye bu kadar derin açıkladım bilmiyorum. En sevdiğin televizyon şovu nedir? Çok fazla var. Ben sayım yani, Two Broke Girls, Glee, Teen Wolf, Doctor Who, How I Met Your Mother, Once Upon a Time, The Gravity Falls. Aklıma başka gelmiyor. Eğer Tamam şimdi saydıklarımı şey yapayım. Two Broke Girls'u yıllardır izlemedim. Haber metnlerini hala seviyorum kabul. Gerçekten sevdiğim bir dizi. Glee'yi de seviyorum. Dokturu son sezonlarında bıraktım çünkü çok sinirimi bozmaya başladı. Gravity Falls'u da gerçekten hala seviyorum. Eselengiz kasaba. Once Upon a Time gerçekten çok alakasız. Neden burada bilmiyorum. Pokemon iki sezon maksimum izledim şimdi bu büyük bir yalan. Jessica Jones da aynı şekilde bir sezonunu izledim. Friends iki sezonunu izledim ve sıkıldım ama bu zamanlarda izlediğimde gerçekten seveceğim düşünmüştüm. Political neden burada bilmiyorum. Evet güzel bir diziydi ama en sevdiğim dizi değil kesinlikle. Peki şu anki en sevdiğim diziler neler? Stranger Things kesinlikle var. Black Mirror'ı çok seviyorum şu sıralar. Yani şu sıraları dediğim hani en sevdiğim diziler arasında Black da var. Office geldi. Hatta Havai Mekin yerini aldı öyle diyeyim size. Office'i gerçekten çok seviyorum. Bir de hani maksimum belki Sherlock diyebilirim ama gördüğünüz üzere baya değişmiş diziler hakkındaki fikirlerim. En sevdiğin müzik grubu Pricycle Değişmedi bu arada. <gülüyor> en sevdiğim müzik grubu evet hala Five Sauce. Kimse şaşırmıyor. Bunu yani ben bir sürü videomda söyledim. Five Sauce, en sevdiğim grup. Ve değişmeyecekti. Çünkü gerçekten grupla beraber büyüdüm ben öyle diyeyim size. Bakalım bir sorunu sanırım daha fazla cevabı ver. Ben Five Sauce'u duyduğum anda <gülüyor> koptuğum için. Bakayım neler demişim başka. Model Model One evet. Tamam bu yani müzik zevkim çok değişmemiş anlayacağınız üzere. One gerçekten hala seviyorum. Yani One Grup yok tabi artık ama... Coldplay. Coldplay'i de seviyorum ama en sevdiğim müzik grubu olarak şey yapmam birazcık enteresan olmuş. Özlediğin bir şey... Teyzemleri çok özledim. Amerika'da yaşıyorlar. Ee, evet, özlediğim bir şey. Teyzemleri gerçekten çok özlüyorum hala. Hala Amerika'da yaşıyorlar. Ve e, her yaz gel gelmeye çalışıyorlar artık en azından. Tabi bu korona falan filan onlar bu yaz gelir mi bilmem ama... Evet, teyzemleri özledim. Güzel bir cevap. Favori şarkı hep değişiyor. Ama bir şarkı var ki... Onun en hep dinleyebilirim. O şarkı benim için yani burada. The English Love of Fairfax Tost'tan. Yani onu hep dinleyebilirim. Kovarı şarkımı... <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, favori şarkımı asla belirleyemem. Hani gerçekten her gün değişiyor. Birinde bir şarkıyı bir gün seviyorum. Bir gün kusasım geliyor şarkıyı dinlemekten. Neyse. English Love Affair bu şarkılardan biri. Ben gerçekten çok seviyorum. Çok önemli bir yere sahip benim için. Sadece daha farklı şarkıları dinliyorum. Ama şu sıralar favori şarkılarım. Türkçe dinlemeye başladım. Ortaokul Zeynep hayat düşünmezdi böyle bir şey olacağını ama. Türkçe çok fazla dinliyorum. Türkçe gruplar, Türkçe şeyler. Mor ve Ötesi, Manga, Duman'ın ilk albümleri. Dumanın hala çok sevmiyorum. Bu arada da sevmiyordum büyük ihtimalle. Ee, evet, yani... Kaç yaşındasın? 14. <gülüyor> 14! Aaa, <gülüyor> Bebek Zeynep. Bir dakika, 14 müydüm ki ben? Evet. 14'e daha girmemiştim yalnız. 13'üm burada hala. Yıl olarak 14 ama ay olarak 13'tim hala. <gülüyor> Şu anda da ay olarak 17'yim ama yıl olarak 18'im ki çok garip geliyor çünkü. 18. Elinde aradığım özellikler... <gülüyor> Adı kardeşim köpek mi arıyorsun anlamadım. <gülüyor> Aa neyse um, partnerimde aradığım özellikler uh, komik yetenekli Timothée Chalamet. Böyle <gülüyor> anlatı sözüm galiba Phil Sosun Never Be şarkısından <gülüyor> Don't let the colors fade to Gray veya işte. İleri fazla grileştirme. E, evet yani güzel bir söz de hayat değiştirici bir söz de değil yani. Allah Allah. Benim şu anki cevabım şu olur. Charles Bukowski'nin bir tane şiir var. Let it diye. Oradan bir kısmı verebilirim büyük ihtimalle. Ee, buraya da koyarım. Yani eğer koyabilirsem. Yani o, o olur büyük ihtimalle. Çok yani çok basit bir cevap vermişsin. Çok baner bir cevap beğenmedim. <gülüyor> en sevdiğin favori oyuncum? Favori oyuncum galiba The Nobrient. O bir de cihenin David Tennant'ı da çok seviyorum. David Tennant. Tamam. Dylan O'Brien'i hala seviyorum. Kabul. David Tennant'ı da seviyorum hala. Kabul. Ee, ama şu an en sevdiğim oyuncu sanırım beni tanıyanlar biliyordur yani. Timothée Chalamet kalbimi 10. sınıfta aldı ve ezdi. O yüzden Timothée Chalamet en sevdiğim oyuncu şu an. Ee, en sevdiğim renk ben siyah severim, beyaz severim, mavi severim. Bir de kırmızı severim <gülüyor> En sevdiğim renk Gri. Gri severim. Merhaba dostlarım. Bir ekleme yapacağım sevdiğim renkler için. Ben bordo da severim. Mürdüm de severim. Ben yakın renkler. Bir de lacivert de severim. Bu dört rengi severim. Bunu ekle, eklemek istedim yani. Evet. Görüşürüz. Gürültülü müzik mi yoksa sakin müzik mi? Şu... Ama işte ruh halim her değişiyor. Ben yani tüm YouTube'larda de neredeyse bu soruya öyle cevap veriyor. Tamam, bunun değişmediğini sevindim. Gerçekten gürültülü müzik mi, sakin müzik mi sorusu çok saçma. Çünkü insanın moduna göre değişir. Ama şu an en azından birazcık daha sakin müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü YKS 2020 benim kafamı içine etti. O yüzden sakin müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Gürültülü müziği birazcık katlanamıyorum şu sıralar ama şu sıralar. Ne kadar uzun süre boyunca banyoda kalıyorsun? Bir en az yarım saat baları hazır. En <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne yapıyorsun dışta? <gülüyor> Aslında ne yaptığımı da biliyorum. Size anlatıyorum ben konserve ediyorum İnsanlarla tanışıyorum. Ödül alıyorum. Neyse yok. Yani yarım en az yarım saat harcamıyorum artık. Çüş. En fazla 15-20 dakika. Yani oha Zeynep. Sabahları hazırlanman ne kadar sürüyor? Benim en fazla 5 dakika sürer. En fazla 5 dakika sürmüyor artık. Ama ki, yani çok uzun süre boyunca hazırlanan insanlardan değilim gerçekten hala. Benim artık bir 15 dakika sürüyor yine. 15 dakika evet. 15 dakika. Evet. 15 dakika iyi bir cevap sanırım. Korkularım. Korkularım içinde birkaç tane var. Tavuk horoz. Hiç sevmem. Paranlık Korkularım değişmemiş. Sadece karanlıkla artık eskisi kadar korkmuyorum. Ortaokulda gerçekten karanlıktan korkuyordum. Işık açık falan uyuyordum da artık öyle bir şey yok. Ama kümes hayvanlarından hala korkuyorum. Ee, bu konuya hiç değinmek bile istemiyorum. Gerçekten kümes hayvanlarından çok korkuyorum hala. Ee, kanaldırılmasından da hala birazcık tırsıyorum. Ama inanılmaz değil yani eskisi kadar. Yani bayılmıştım 2-3 kere o yüzden en son beni ne ağlattı en son dün ikincisi Doctor Who'nun ikinci sezon son bölümünü izledim ve Doctor Rose'un ayrılmasına ağladım ay bir Seynev neleri ağlıyor ya bu arada gerçekten hüzünlü bir sahne ben anlıyorum neden ağladığını da en son neye ağladım en son YKS 2020'ye sinirden ağladım bir de uyuyamıyorum. Uyuyamadığımdan dolayı da ağlamış oluyorum. O ikisinden biridir yani. Akşam yine ağladım. Ama bu arada hala şeylere de ağlıyorum. Karakterlere fazla bağlanığımdan dolayı da ağlıyorum yani. Sadece şu an YKS 2020 beni üzüyor. Son okuduğum kitap, son okuduğum kitap Küçük Prens. En son okuduğum kitap Halide Edip Adıvarın Handan'ı. Şu an okuduğum kitap, şu an okuduğum kitap da işte titana Titan saldırı Percy Jackson okuyormuşum. Neyse iyi, iyi bir cevap geldi neyse. Ee, şu an bir kitap okumuyorum. YKS yüzünden maalesef. En son izlediğin televizyon şovu Doctor Who. <gülüyor> Doctor Who. Aa, Doctor Who çok uzun süredir o kadar izlemiyorum ki. Ve bu arada gerçekten seviyorum diziyi de son birkaç sezonu gerçekten çöp. Son izlediğim dizi benim Aşk 101. <gülüyor> Diyorum size ya çıkamıyorum diziden çıkamıyorum yani yok. Aşk 101'i izledim en son. En son konuştuğu insan kardeşim de. Oo, en son konuştuğum insan Defne. En, en son benim şu an konuştuğum insan Zundan. Türkçe öğretmenimle konuştum. <gülüyor> Ortaokulda Zeynep'e soysan desen son senenin lisenin son senesinin ikinci dönemini böyle geçireceğin diye acaba nadirdi. Çok gerçekten çok merak ediyorum. En son mesajlaştığın insan galiba arkadaşın İdil. En son kimle mesajlaştım? Arkadaşım İdil'le ama burada bahsettiğim İdil'le değil. Başka bir İdil'le. <gülüyor> burada bahsettiğim İdil ortaokuldan arkadaşım İdil. Bugün konuştuğum İdil de annemin arkadaşının kızı olan İdil. Yakın arkadaşım yine. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek ne olursa olsun değişmez. Pizza. De Değişmedi evet. Şu an sadece Margarita Pizza seviyorum. E, o da aslında peynir ekmek. Ama o de çok seviyorum. Margarita Pizza favori pizzam olacak sonsuza kadar. Her, herhangi bir restorana gitsek benim menüye bakmama gerek kalmıyor. Ya Margarita Pizza söylüyorum ya da spagetti söylüyorum. Çünkü karbonhidrat derisiyim. istediğim yer. Ziyaret etmek istediğim yer. Ziyaret etmek istediğim yer. İspanya, Barcelona neden? Çünkü orada arkadaşım yaşıyor. Ee, i̇nternetten edindiğim bir arkadaş. Bu arada o kızı da hatırlıyorum. Yani bir zamanında lisenin ilk kısımlarını hala konuşuyorduk da çok enteresan. Neden böyle bir cevap vermişim bilmiyorum. Çok komik geldi. kızla çok tanımıyorum ki. Şu an ziyaret etmek istediğim yer herhangi bir yer. Gerçekten herhangi bir yere gitsem olur benim için. Ev dışında olsun, İstanbul dışında olsun yeter. Hatta İstanbul dışında olmasına bile gerek yok. Hani ben gideyim Galata'ya veya Anadolu Kava'na. Hani bir yere gideyim <gülüyor> en azından. Son gittiğim yer, son gittiğim yer alışveriş, ev alışveriş en son ne zaman bir yere gittim? 14 Mart'ta hatırlıyorum. 14 Mart'tan itibaren karantinadayım ben. 14 Mart'ta dershaneye gitmiştim. Şu an 8 Mayıs'tayız. Birini seviyor musun böyle içten içe? Hayır. Birini seviyor musun içten içe? Hayır. En son sana edilen hakaret kendime bazen çok Saçma saçma şeyler yapınca salak gerizekalı dediklerim dediğim oluyor yani kendi. Favori. <gülüyor> yani hayatımda almadığım hakaret ben kendi kendime etmişimdir çok fazla kendimi çok fazla küfür ediyorum o yüzden evet sanırım aldığım en sona hakaret kendimden falandır öyle diyeyim. Favori tatlım favori tatlım çikolata çikolata her şey yerim çikolata frambuaz böyle onları hep yerim. Favori tatlım çikolata frambuaz değişmedi ama tatlı olarak sormuş niye ben böyle aroması vermişim bilmiyorum favori tatlım dolmuş yoğurt çok seven videonun başında diyorum sen dolmuş evleniyorum dolmuş yo'u seviyorum dolmuş yo'da bayıyorum çalabiliyorsun flüt, blok flüt, mandolin ama artık çalmıyorum yani çalmayı unuttum ve piyano piyanoyu da hala çalmayı azıcık biliyorum. <gülüyor> Enstrüman çok çalamıyorum. Hepsini böyle en basit seviyesinde notalarını falan filan biliyorum ama yani gerçekten böyle tam bildiğim bir enstrüman yok. En son ukulele çalmayı denedim. Ukulele de çalabiliyorum yani notalarını biliyorum. Ama parmaklarım benim bayağı kısa. O yüzden yetmiyor parmaklarım. En sevdiğin takı, en sevdiğin takı küpe veya bileklik. Çok değişmemiş. Küpe takmıyorum sadece. Bileklik hala takmayı çok seviyorum. Bir de kolye takmayı seviyorum. Şu an takmıyorum da. Bu mesela ben burada eksik hissediyorum. Hep buraya gidiyor elim falan filan neyse. En son katıldığım spor, en son katıldığım spor yüzme ki tek sevdiğim spor zaten o. En son katıldığım spor Eskrim. Ee, eskrim çok iyi bir birlikteliğimiz olmadı maalesef. Ee, 9 ve 10. sınıfta hatta bu videoyu çekmekten bir 3 ay falan sonrasında Eskrim'e başladım. Cevabım aslında pek yani değişmedi. Yüzme hala tek sevdiğim spor. Canım arkadaşlarım selam. Bu videoyu edilirken bu kısımla alakalı özellikle eskimle alakalı olan kısımda bir şey demek istedim. Şimdi şöyle ben eskimden nefret etmiyorum. Sadece birazcık karışık duygulara sahibim en azından iliseye mezun olarak yani şu anki halim içindeyim. Çok karışık duygular içerisindeyim. Hiç yani hem güzel anılarım var hem kötü anılarım var İskırım'la alakalı ve spordan da edindiğim herhangi bir tecrübeden de nefret etmiyorum kesinlikle. Yani gittiğime pişman değilim yani. İyi ki gitmişim. Yani nefret ediyormuş gibi gözüküyorum bence videoda. O yüzden bunu açıklamak istedim. Görüşürüz. En son söylediğin şarkı, en son söylediğim şarkı galiba Fal소스'tan kesme kesme. Kismi, kismi böyle şarkının arka müziği, o yüzden neyse. Bu arada bütün müzik cevapları Five Sos ki şaşırmadım, bekliyordum çünkü Five Sos'a deli oluyordum zamanında ki hala da oluyorum o yüzden. Son söylediğim şarkı değil ama hani şarkı dinlerken eşlik ettiğim bir şarkı var. Birden geldin aklıma Tuna Kirimici sanırım. Evet, herhalde çünkü ders arasında falan dinlemiştim. Neyse. En son bir ile dışarı çıktın. Dün işte babam kardeşimle beraber beraber neyse. En son ne zaman biriyle dışarı çıktım? <gülüyor> en son biriyle işte sanırım dershaneye babam bırakmıştı. O sayılırsa artık 14 Mart'ta. Evet video böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Benim hakkında daha çok şey öğrendiğiniz, um öğrendiğinizi umuyorum. Değilizce... Bu arada harbiden konuşamıyormuşum. Yani insanlar bana şu an diyor. Ben de kendime diyorum hani konuşamıyorum. Türkçe bilmiyorum. İngilizce Türkçeyi karıştırıyorum. İngilizce daha çok biliyorum falan filan diye ama. Zamanla gerçekten dilim dönmüyormuş çoğu şeye yani. Neyse. Video bitti arkadaşlar. Ha. Gerçekten şeye inanamadım hani. Ne olsa her şekilde ben bu soruları cevaplayacaktım da. Bu soruları karantina esnasında cevaplamak ve bazı sorulara hani hiç beklemeyeceğim cevaplar vermek. 2 ay önce biriyle dışarı çıktım falan filan. Çok garip geliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. ben lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik... Benden bu kadar. Selam dostlarım. Son gitmeden önce şöyle bir şey daha söylemek istedim. Beni bu aptal ortaokul Zeynep halimden beri takip eden birkaç kişinin olduğunu farkındayım. Ve lise hayatım boyunca da bu YouTube... Kariyerimi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim eğer hala aboneyseniz veya hala videolarımı izliyorsunuz veya buraya kadar geldiyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hani bunu videoda söylemeyi unutmuşum ama gerçekten YouTube benim hayatımı değiştirmedi ancak hayatıma renk kattı. Müzel açıkladığımı düşünüyorum. Hani daha hayatımı inanılmaz derecede değiştirecek bir şeyim olmadı ama bir platforma sahibim ve bunu söylemek bile benim için çok onur verici bir şey. Çünkü hani insanların videolarımı izlemek için bana abone olması ve bir sonraki videomu merak etmeleri benim için çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim o yüzden. Ee, evet, 40 dakikalık video çektim neredeyse. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank you.